Bugün Kadımaz Şiretler Federasyonu'nu ziyaret ediyorum. Daha evvel eee Van'a da kim bilir kaç kere sayısını bilmediğim defalar geldim, gittim. Çünkü Doğru Yol Partisi'nde politikaya başlamış ve eee bugün hesapladım tam 29 yıl olmuş aktif politikaya girip eee geçen zaman bazılarınızı biliyorum mesela o dönemden tanıyorum biliyorum ee, bazı arkadaşlarımızla da yeni tanışıyoruz şimdi e, bir seçime gidiyoruz 14 Mayıs'ta bir seçim var o seçimin Öncelikle e, hepimize birey olarak her bir burada yaşayan Türkiye'de yaşayan her bir bireye her bir insana her bir kadına her bine her bir erkeğe her bir çocuğa gence hayırlara vesile olmasını diliyorum. Benim şöyle bir özelliğim vardır. Ee, seçmeni velinimet e, görürüm. Öyleydi çünkü biz politikaya başladığımız zaman bize büyüklerimizin öğrettiği şey seçmen velinimettir. Yani e, esnafın müşterisi nasıl velinimet ise e, seçmen de velinimet. Ve talep eden o sesi duymak zorundadır. Dolayısıyla ben kimim? Ben bir eee gruba olan bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ve iktidar olmayı arzu ediyorum. Çok istiyorum. Arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla bu seçimde tabii seçimin getirdiği bir eee zorunluluk var. Iki eee şey halinde gidiliyor. Eee grup halinde ittifaklar e, 2018 beri ittifaklar zorunlu hale geldi. Dolayısıyla önce Cumhur ve Millet İttifakı diye vardı. Şimdi üç ittifak halinde gidiliyor. Ve siz bu ittifakların içinde bulunan siyasi partilerden hoşunuza giden sizin dertlerinize çözüm ürettiğine inandığınız bir parti oy vereceksiniz. Asla yapılan iş bu kadar. Ve e, burada da özne sizsiniz. Yani veli nimet <gülüyor> olan sizsiniz. Neyiz? Biz isteyen tarafız. Talip olan yani şunu hep e, yani esnaf esnafın bizleri çok iyi anlayacağını biliyorum. Onun için hep esnaf gezerim senelerdir. Üç yıldır da geziyorum. Şunu eğer e, siz takdim edip bu çok iyi bir şeydir. Bunu sizin almanızı biz istiyorsak eğer sizin bunu almak için hangi ihtiyaca sahip olduğunuzu ve ya bununla ilgili neleri düşündüğünüzü bilmek zorundayız. Dolayısıyla öyle takdim etmemiz lazım. Şimdi evet bir seçime gidiliyor. Bu seçimle ilgili bütün siyasi partiler demin dediğim süreç içerisinde her birinizin, Türkiye'de herkesin oyuna talip. Ama üzüldüğüm bir şey var doğrusu. O da şudur. Biz sanki seçime değil de seçim seçmenin bayramıdır. Seçime değil de cenge gidiyoruz mübarek yani Allah Allah nidalarıyla. Bunu çok yanlış buldum. Üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Seçmenin bayramıdır seçimler. Bizim de siyasetçinin de tartıya çıkıp sizin tarafınızdan tartıldığınız kimimize sen hadi bakalım bizim avukatımız olacaksın muhalefet oldun. Kimimize de hadi bakalım sen bize hizmet edeceksin. Sen de iktidar olsun oldun dediğiniz ve bizim siyasetçi buna itiraz etmediğimiz edemeyeceğimiz etmememiz gereken çünkü bu sizin emriniz oluyor seçmenin emri baş üstüne deyip ona göre durum almamız, konum almamız gerekir. Dolayısıyla e, bütün siyasi partiler gibi biz de bu çerçeve içinde e, geziyoruz, dolaşıyoruz, sizin gibi sivil toplum örgütlerine e, gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. E, ben e, seçim dışında böyle bir çatının altında hiç bugüne kadar propaganda yapmamışımdır. Mesela üç yıl esnaf gezdim. Biraz evvel başkanımıza da söyledim burada sanki bu sokakta gezdik mi diye sordum. Eee dükkan dükkan gezdim. Van'da da üç ilçeyi gezdik. Geldik, üç ilçeyi gezdik. Eee dolayısıyla ama o dükkanın içine girdiğim andan itibaren ne kendi partimi övdüm ne de bir başka partiyi yerdim. Çünkü orası propaganda yapmak yeri değildi. Dinleme yeriydi. O dükkanın içindeki müşteriyi dinledim. O esnafı dinledim. O kadar çok şey öğrendim ki. Şimdi bizim Seçmenin bize verdiği vazife şuydu 2018'de. Bize dedi ki kardeş hadi bakalım sen bizim avukatımız olacaksın. Halkın avukatı olacaksın. <Gülüyor> i̇ktidar dedi ki sen hizmet edeceksin. Şimdi halkın avukatı olan muhalefet ne yapar? Dinler. Derdi dinler. Çözüm üretir ve iletir. Şimdi pandemi döneminde Allah var. Bazı şeyleri yerine getirdi iktidar. yüz olmasa da sizden öğrendiğimiz ve çözümünü önerdiğimiz. Şimdi ise dileyim duam, Allah'tan niyazım şudur ki bizleri siz rekabet yani sizin oyunuzu almak üzere hizmet etmek ve de proje üzerinden rekabet ettiğimiz sizin de o çerçeve içinde not verdiğiniz bir seçim olsun. İnşallah başka şahabelerin konuşulmadığı, sizin hür iradenizle sanda oyunuzu attığınız ve çıkan oy da bizim için baş göz olduğu bir ee, seçim olur diye e, dua ediyorum. Onun bir parçası yani bu seçimin böyle yürümesi için de hem sandıklar açısından hem bu dilin düzelmesi açısından da üzerimize düşen gayreti yapacağız demektir. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben eee Seyitan Bey ile tanıştığım zaman eee kendisinden bir şey rica etmiştim. O bu çerçeve içerisinde şimdi bazı gezler yapıyoruz. Aynı şekilde e, il başkanımız da e, Vanda e, bazı programlar yapmıştı, bazı büyüklerimizle görüştürmüştü beni bu esnaf gezdiğim süre içerisinde. Seçimden sonra çok daha fazla e, gelip gideceğiz. Biraz evvel il başkanımıza arabada söyledim, bizim e, seçim bittikten sonra inşallah tabi her siyasi parti gibi her iddialı Siyasetçi gibi bu seçimi biz alırız. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeriz. Ondan sonraki fasılda dedim ki ben bizzat gelip kendim çalışacağım bu bölgede. Çünkü çok şey e, değişti Türkiye'de. Sadece Kütler ve Türkler anlamında söylemiyorum. Gençler ve yaşlılar anlamında da söylüyorum. Çok şey değişti. Yani e, 7 yaşında bir torunum var benim. Allah hepimizinkin bağışlasın da bağırdığım zaman yüksek sesle konuştuğum zaman bana diyor ki babaanneciğim emir kipiyle konuşma lütfen. Ya Perihan lütfen diyecekmişim. Kibar bir sesle. Şimdi yani ben babamın yanında, kayınpederimin yanında, kayınvalidemin, anamın yanında bacak bacak üstüne atmadım hayat boyu. Şimdi oradan buraya geldik. Bütün bunları anlamamız lazım. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum. Etnik ailetler üzerinden o da ayrı ama onun üstüne bir de böyle dijital dünya girdi hayatımıza, sosyal medya girdi hayatımıza, cep telefonu, şu meşhur cep telefonları, akıllı telefonlar girdi hayatımıza, baba her şey girdi. Şimdi bunların oluşturduğu değer setleri var. Onun için ııı e, birbirimizi daha iyi anlamanın yolu. Yaşlar birbirini anlıyor, gençler birbirini anlıyor. Arada bir şey var. Kopukluk söz konusu. Mesela kayı gelinler birbirini anlat. İster Van'da yaşasın, ister İzmit'te yaşasın. Ama bizim gelinler bilmez. Bilmiyorum Doğru mu? Ya Sen işte bak ortak <gülüyor> noktamız. Dolayısıyla inşallah bu seçimlerin hayra vesile olmasını diliyorum. Eee tamam. işte bu ziyaretimiz bu çerçeve içinde eee misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, çok sağ olun. Başkanım sadece Van değil eee hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinden gelen aşırı. Evet. var. Onu da söylemek istiyorum. Hanımefendi de Malatya'dan. Eee. Malatya aşırı kayısımız Hanım Ağa yani. <gülüyor> Doğru Yol Partisi'nin milletvekili adayı, İçişleri Bakanı olduğumuzda sizinle beraber çalışmıştık. Uzun üniversite siyaseti yaptık. Malatya'dayım ben. İsmimiz? Nimet Doğan. Ha, tamam, bildim şimdi. Şu an bildim biz ona şıkkı. Hadi aşağı taraf federasyonu bildiğimiz için sen mağasıyım. Çok memnun oldum. memnun oldum. Sizler de burada görmek ayrı bir şey. Ben kadın ve gençlikten sorumlu genel başkan olduğumda Öznur Hanım, DP'nin kadın kolları başkanıydı. Eee bir e, e, bir hanım daha vardı. Bir de siz vardınız. Evet. Üç, kişi e, üç hanımdı. Eee ikisi hanıma aydı. <gülüyor> Şimdi hatırladım. <gülüyor> Şimdi <öyle demeyelim. gülüyor>